Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları geçtiğimiz ay Akrep ve Boğa Aksı'nın ilk tutulmasını yaşadık. Aslında 2022 senesinde sizlerin nispeten daha şanslı olacağınız geçmişteki kırgınlıklarınızı artık krafa kaldıracağınız bir yıl sizi bekliyor olacak ve bu tutulmada esasında sizi fazla zorlamamış olmalı diye düşünüyorum. tabii ki harita dinamiklerinizde ekstrem bir durum yoksa. Şimdi ise Aralık ayında artık yavaş yavaş dengeler değişmeye başlıyor. 2022'nin gündemini yavaş yavaş gözlem başlıyoruz. Aslında 2022 senesine Aralık ayı itibariyle girdiğimizi söyleyebiliriz gezegensel kombinasyonlar açısından baktığımız zaman. Evet bakalım Aralık ayı gündeminde neler bekliyor siz sevgili Başak Burçlarını. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni tanışmış arkadaşlar varsa veya henüz abone olmamış, bunu önemsememiş arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Bunun yanı sıra aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi hemen Aralık ayı gündemine başlayalım. 1 aralık tarihinde neptün retrosu bitiyor ve neptün düz seyrine başlıyor balık burcunun 20 derecesinde sevgili başak burçları e, bu özellikle 7. ev konularında yani ikili ilişkiler ortaklıklar e, ideal partner özellikle neptünün 7. evden geçmesi ideal partner e, kavramını da fazlasıyla hayatınıza getirmiş olabilir geçtiğimiz 5-6 ay boyunca bu alanda bir takım kafa karışıklıkları yaşamış olabilirsiniz bazı yanılsamalara kapılmış olabilirsiniz karşınızdaki insanla, muhatabınızla veya eşinizle alakalı, ortağınızla alakalı ancak artık Aralık bir itibariyle bu alanda gerçekten ilham alabileceğiniz, insanları hayatınıza çekeceğiniz, gerçek manada ideal partnerinize doğru ilerleyebileceğiniz ki zaten 2022 bahar aylarında çok ciddi bir potansiyeli barındırıyorsunuz bu bağlamda, güzel bir süreç başlıyor olacak sizin adınıza. 4 Aralık tarihinde yay burcunun 12 derecesinde tam bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulması artık ikizler ve yay aksının son tutulmaları. Siz sevgili Başak Burçları'nı da oldukça zorladı geçtiğimiz yılki tutulmalar. Çünkü ikizler ve yay aksında yani kariyer hayatınız, ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı alanlarda gitgeller yarattı ve bazı kırılmalara sebebiyet verdi. Bu ise artık netice tutulması diyebiliriz. Yani burada bir buçuk yıldır her ne ile meşgulseniz, her ne ile bir şekilde mücadele ediyorsanız bunun artık seremesin cenemesine çekip seremesine almaya başlayacağınız bir zaman dilimi başlayacak. Dördüncü konularında eviniz, yuvanız, haneniz, aile yaşantınız, belki ebeveynleriniz ve aile büyüklerinizle alakalı büyük bir başlangıç olabilir. Belki birçok başak burcu bu süreçte taşınma gündemini ele alabilir. Aileyle alakalı önemli bir gündem söz konusu olabilir. Bir miras, bir gayrimenkulle alakalı gündemler ön plana çıkabilir. Belki birçoğu evlilik kararı alabilir. Aynı ortamda yaşadığı insanlarla alakalı gündemler tetikleniyor da olabilir gözüküyor. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karemiz var. Merkür 20 derece yay burcundayken Neptün de 20 derece balık burcunda yani 4 ve 7 ev akslarında bir kare görünüm var. Şimdi burada özellikle evli olan başak burçlarına e biraz dikkat etmesi gerekiyor. Karşı tarafın sizin üzerinizde bıraktığı bir hayal kırıklığı, yanlış anlaşılmalar, bazı aldatmacalar, aldanmalar, kandırmacalar gibi gündemler sanki söz konusu olacak. Burada özellikle aile birliğini toparlamaya çalışırken karşı tarafın belirsiz tutumlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki burada bu evliliğin devam edip etmemesi, bu aile birliğinin ne derece ehemmiyet olup olmadığı gibi konularda da kafanız biraz karışacak gibi gözüküyor. Keza evlilik kararı almayı bekleyen, bunun alefesi sürecinde olan bir Başak Burcuysanız da partnerinizin öngörülemez tavır ve tutumlarıyla beraber bu alanda bir takım kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Ee, çok radikal kararlar almamaya çalışın ama bu dönemde patlak veren konularda bir gözlemleyin derim. Özellikle geçtiğimiz 5-6 aylık gündemi de tekrar önümüze getirebilir biliyorsunuz ki. E, Neptün Retrosu bitti. E, Aralık başlangıcı itibariyle. Evet. 11 Aralık tarihinde 25 derece oğlak burcunda Venüs Plüto kavuşuyor ee, Venüs Plüto kavuşumu Aslında Venüs yan konularda güçlü başlangıçları güçlü etkileri ifade ediyor ee, burada baktığımız zaman e, bu kavuşum sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak özellikle burada çok tutkulu bir aşk e, gündemi tetiklenecek gibi gözüküyor sevgili Başak burçları Gerçekten hayatınıza bomba gibi giren, büyük tesirleri olan bir aşk ilişkisi sanki gündeminizi tetikliyor. Veyahut sanatsal bir proje veya yatırımlar, riskli yatırımlar, risk aldığınız ve kendinizi şanslı hissettiğiniz bir konu var. Ve gerçekten hayatınızda büyük bir darbe oluşturuyor olumlu anlamda ve siz bir şekilde artık bu yeni rutine adapte olmaya çalışıyorsunuz. 13 Aralık tarihinde ise Mars Siyah Burcu'na geçiyor. Mars'ın 4. enize geçmesiyle beraber özellikle aile yaşantısında hızlı gündemler söz konusu olabilir. Birçok Başak Burcu bu ay taşınabilir dediğim gibi evle alakalı gündemlerle ilgilenmek zorunda kalabilir. Bazı evraksal işlemlerle ilgilenmek zorunda kalabilir. Bunun yanı sıra... Baktığımız zaman bazen aile içerisinde bir takım çatışmalar, kavga, agresif enerjiler, çok da huzurlu hissedemediğiniz ortamlar da aslında Mars'ın 4. ev geçişlerinde kendisini gösteriyor. Yani sürekli ev içerisinde bir hırgür, bir agresyon durumu da söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Tedbirli olmakta fayda olacaktır. Yine 13 Aralık tarihinde Merkür doğlak Burcu'na geçiyor. Merkür burada, Venüs burada, Plüto burada. Demek ki gündeminizde aşk var, heyecan var, risk aldığınız konular var sevgili Başak Burçları. Evet zihniniz biraz daha heyecan, eğlence ve hayatınıza güzellikleri katmak istiyor ve bu alana odaklanıyor gibi gözüküyor açıkçası. 15 Aralık tarihinde Mars Güney Ay Düğümü kavuşacak Yay Burcu'nda. Ee, tabii otomatikman Mars Kuzey Ay Düğümü karşıtlı yaşanıyor olacak. Bu etkiyle beraber özellikle aile yaşantınız, eviniz, yuvanızla alakalı karmik bir durum açığa çıkabilir. Çok daha kontrol edemediğiniz, kontrolün sizde olmadığı bir durum ortaya çıkabilir ve ailenizle alakalı, aileye bakışınızla alakalı bazı tabularınızı, bazı inançlarınızı yıkmanız ve geleceğinize doğru ilerlemenizi gerektirecek, bunu size düşündürecek deneyimler yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber özellikle baktığımız zaman kariyer hayatınız, geleceğinizle alakalı bir karar var. Esasında bu 15 Aralık tarihinden sonra artık bir rotada ilerlemek istiyorsunuz. Bir doğrultuda ilerlemek istiyorsunuz. Kendinize bir rota belirleyip bu bağlamda ilerlemek istiyorsunuz. Çünkü aile içerisinde huzursuzluklar gerçekten sizi fazlasıyla bir değişiklik yapmaya mecbur hissettiriyor da olabilir. Evet, 19 Aralık tarihinde Venüs Retrosu başlayacak. 26 derece Oğlak Burcu'nda. Tabii venüs retrosu önemli. Özellikle venüs yan konularda yeni başlangıçlar için çok uygun olmasa da geçmiş meseleleri çözülebilmek adına yeniden gözden geçirebilmek adına oldukça uygun süreçler olacaktır. Burada baktığımızda 5. ev konuları özellikle aşkla alakalı eski aşklar gündeme gelebilir. Aşkla alakalı çözülmesi gereken problemler ortaya çıkabilir. Bazı karmik durumlar ortaya çıkabilir. Parasal konularda almış olduğunuz riskler yaptığınız lüks harcamalar varsa bunlar tekrar karşınıza gelebilir gibi de gözüküyor bu retro sürecinde yine 19 Aralık tarihinde şiron düz seyrine başlayacak Koç burcunda bu etkiyle de beraber özellikle parasal konular ortaklaşa paralar başkalarından beklenen gelir gider dengesi ile alakalı artık bir iyileşme durumuna giriş yapıyor olacaksınız 20 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni var. Merkür 11 derece olak burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Sizi çok güzel destekleyen bir görünümden bahsediyoruz. Özellikle yükselen dereceniz 11 derece civarındaysa gerçekten çok güzel haberler, çok güzel gündemler, çok destekleyici etkiler içerisinde olacaksınız. Merkür yine 5. evinizde. Uranüs ise baktığımız zaman 9. evinizde bulunuyor. 5. ev ve 9. ev bağlantısı. Özellikle güzel bir seyahat, keyifli bir seyahat veyahut gerçekten sevdiğiniz insanla geçireceğiniz güzel zamanlar, paylaşımlarınız, hayata dair. Paylaşımlar veya gezilecek, görülecek yerler, bunlara ilişkin sürpriz durumlar, aniden bir yere gitmek, aniden ortaya çıkan bir seyahat fikri olabilir, aniden bir eğitime başlamak olabilir. Aniden bir karar almak olabilir. Veya burada hayatın biraz daha eğlenceli kısımlarını düşünerek bu alana dair hayatı daha eğlenceli görebileceğim bir yaşam felsefesi arayışı içerisindeyim sorularını da aslında getirecek güzel gelişmeler var, sürpriz gelişmeler var. Aniden özellikle seyahat gündemi veya aşk hayatınızda alacağınız haberler belki de sosyal medya üzerinden sizi çok mutlu edecek gibi gözüküyor. 21 Aralık tarihinde Güneş artık Yay Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Oğlak Burcu'na geçecek. Güneşin de Oğlak Burcu geçişiyle beraber 5. ev hareketleniyor. Odağınız artık aşk hayatınız, eğlence, biraz daha keyifli zamanlar geçirmek, varsa çocuklarınız, çocuk sahibi olmak e, veyahut manipülatif konular biraz... E, açıkçası e, spekülatif konularla ilgileniyor olacaksınız. Çünkü artık biraz daha hayatın o renkli tarafıyla da e, haşır neşir olmak istiyor gibi bir haliniz var açıkçası. 24 Aralık tarihine geldiğimizde Satürn Uranüs karesi kesinleşiyor. Aslında e, bu kare görünüm yıl boyunca yani 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünümle ancak Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam görünüm meydana getirdi. Satürn 11 derece kova burcunda, Uranüs ise yine 11 derece boğa burcunda bulunuyor olacak 6. ev ve yanı sıra 9. ev. Burada özellikle iş hayatınıza dair, rutinlerinize dair hayatınızda artık önemi göremiyorum. Belki hukuksal bir gündeminiz var, bununla alakalı bir rutin oluşturamıyorsunuz, belki beklediğiniz bir haber var. Veya şehirle alakalı yaşadığınız yerle alakalı bazı sıkıntılarınız var. Veyahut şu anki rutininiz ve düzeniniz aslında kendi yaşam amacınıza ve felsefenize çok da uygun olmayabilir. Bir tarafınız artık özgürleşmek, özgür bir yaşam felsefesine ulaşmak istiyor olabilir. Bir taraftan da yapılması gerekenler, sorumluluklar, yükleriniz sizi zorluyor olabilir. Bu durumun tekrar yüksedeceği ve artık bir karar almak zorunda kalacağınız bir döngüyü tetikleyecek bu satürn Uranüs karesi sevgili Başak burçları. Evet, 25 Aralık tarihine geldiğimizde tekrardan Venüs Plüto kavuşuyor. Yine 25 derece Oğlak burcunda. Burada özellikle bu 11 Aralık tarihinde aşk hayatınız veya parasal risklerle alakalı o hayatınıza bomba gibi giren etki her neyse bununla alakalı bir şeyleri çözmeniz gerekiyor. Bunu belki ötelediyseniz veya önemsemediğiniz bir durum varsa bu tekrar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor ve bu iki haftalık meseleyi e, netleştirip bir karara varmanız icap edecek olabilir Sevgili Başak Burçları. Ayı kapatırken aynı zamanda seneyi kapatırken Jüpiter artık Kova Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Balık Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Jüpiter'in Balık Burcu geçişiyle beraber zaten 2022 senesinde e, partner yönünden e, ortak, partner, ilahi, eş, bilgi insanlar bu açıdan çok şanslı olacaksınız. Özellikle bahar aylarında dediğim gibi Jüpiter-Neptune kavuşumuyla beraber. Çok farklı deneyimler yaşayacağınız, size çok büyük katkısı olacak insanlarla karşılaşacağınız gündemlerde sizi bekliyor olacak sevgili Başak Burçları. Güzel bir ay olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöloji hesabı veya evrenselkadim.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu seneler.